Herkese selam yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün genel olarak diller ve Rusça ve dil öğrenmeyle ilgili konuşacağız. Привет и добро пожаловать на мой канал. Давай начнём. Hey guys, welcome back to my channel. What's up? Today we are going to talk about language learning, English, Russian and all that stuff. So, let's go. Öncelikle beni bu videomla tanıyanlar için kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Benim adım Elif, Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı. Birinci sınıf öğrencisiyim. Orta seviye denebilecek kadar Rusça, başlangıç seviye Almanca ve ileri seviye İngilizce biliyorum. İleri seviye İngilizce derken de gramatik ya da akademik İngilizce değil, akıcı İngilizce konuşabiliyorum. Onu da belirtmiş olayım şimdiden. O zaman başlayalım. Dün size Instagram'dan bana bu video için böyle dil öğrenme, Rusça ile ilgili sorular sormanızı istemiştim. Sonra başka eklemem gereken bir şey kalırsa da videonun sonunda onu konuşuruz diye düşündüm. O yüzden önce sorularla başlayacağım. Şöyle biraz yanına kayayım. Soruları buraya da koyarım siz de görebilin diye. Merhaba Rus diline başlamadan önce hiç korktun mu? Öğrenemem veya çok zor olur gibi. Rusçayı seçerken hiç öyle bir korkum olmadı ama hazırlığa gittiğim ilk gün böyle alfabeyi yazmaya başladığımızda bir acaba yapabilecek miyim gibi bir e, stresim olmuştu ama korkulacak kadar da zor değil aslında kimin öğrettiğine de çok bağlı e, benim hazırlık hocalarım gerçekten çok iyiydi o yüzden çok rahat öğrendik biz bir de koronadan dolayı 5 ay kadar gidebildik ve ben o beş aydan öğrendiysem bir buçuk senedir o Rusça ile devam ediyorum. Hiç üstüne eklediğim bir şey yok açıkçası. Çünkü online eğitimde ne kadar zaten dil öğrenebilirsiniz ki. E, dil biraz da yüz yüze karşılıklı konuşularak öğreniliyor sonuçta. Rusça seçerken korkum yoktu ama Rusçayı ilk öğrenmeye başladığında biraz korkmuştum. Evet onu söylemem gerek yani. Ama korkulacak bir şey yok. Biraz zor bir dil. O doğru. Özellikle Türklere göre de biraz karışık dizim olarak ya da kural olarak bizde olmayan değişik kuralları var ama öğrenilmeyecek bir dil değil. Kelime defteri işe yarıyor mu cidden? Ben yazdıktan sonra bakmıyorum tekrarda. Ee, bu soruyu Instagram hesabımda da cevaplamıştım. Şuraya bir yere Instagram hesabımı bırakırım. Takip etmek istiyorsanız. Ben kelime defteri kullanmıyorum. Quizlet uygulaması kullanıyorum. Kelime defterim var. Kesinlikle hep İngilizce öğrenirken de, Rusça öğrenirken de tuttum ama dediğin gibi ben de hiç açık bakmadım. O yüzden Quizlet kullanıyorum. Aynı kelime defteriniz gibi önlü arkalı kartlar oluşturuyorsunuz ve uygulama sizin için sınavlar yapıyor. Test olarak soruyor, siz Rusçasını yazıyorsunuz, o, o Rusçasını soruyor, siz Türkçesini yazıyorsunuz, Türkçesini istiyor, Rusçasını yazıyorsunuz. Bu şekilde o kelimeyi pekiştirene yani sizi iyice öğrenene kadar çeşitli çeşitli şekilde sorular soruyor. Ve bence çok da akılda kalıcı bir sistemi var. En güzel yanlarından biri de telefonda olması. Çünkü telefonunuzda böyle gereksiz bir şey yapıyorken dur iki kelime çalışayım dediğinizde hem kendinizi gerekli bir şey yapmış gibi hissediyorsunuz hem de gerçekten fark etmeden bir sürü kelimeyi de pekiştirmiş oluyorsunuz. Quizlet uygamasını kesinlikle öneririm. Sadece dil için değil biz mesela 10. sınıfta sanırım inkılap dersi için de kullanıyorduk. İşte ezberlememiz gereken tarihleri falan. Böyle önlü arkalı tarihi yazıyorduk. Savaşı yazıyorduk falan. Hepsini ezber... tarihti gerçi o zaman sanırım ders. Ee, öyle ezberliyorduk ne zaman ne olmuş gibi mesela uygulamanın iyi yanı e, sizin için başka kaydedenler de oluyor yani mesela ben Almanca öğreniyorum ve Seviye A1 e, uygulamaya Almanca A1 e, kelime listesi yazdığımda başka Almanca A1 kelime listesi oluşturan birinin e, kelimelerini çalışabiliyorum uğraşmadan. İsterseniz kendi içeriğinizde kelimeler de oluşturabiliyorsunuz. Yani kendi istediğiniz kelimeleri işte Rusçadan İngilizce yapmak istiyorsanız öyle yazıyorsunuz. Rusçadan Türkçeye, ne bileyim Arapçadan Almancaya istediğiniz her dilde istediğiniz bir kartı hazırlayabiliyorsunuz. yani Ve çok kullanışlı, çok da severek kullanıyorum. Çok da uzun zamandır kullandığım uygulama kesinlikle öneririm. Bir önceki videomda hatta nasıl kullandığımı da göstermiştim. iPad Note tutma uygulamanım. Şuraya da linkini bıraktım. Oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi diğer soruya geçiyorum. Telaffuz geliştirmek için neler yapıyorsun? <gülüyor> Öncelikle aksan olarak alıyorum bu soruyu ve aksanım çok yok açıkçası. İngilizce'de de çok aksan yapmamaya çalışıyorum. Bazen gerçekten kayıyor, gidiyor hani saçma sapan çok yuvarlamaya falan. Ama genel olarak yapmamaya çalışıyorum. Rusça'da zaten hiç yok çünkü Rusça çok fazla baskılı konuşulan bir dil. Yani zaten vurguları Hani bizdeki gibi işte cümlenin sonunda vurgu var değil. Onlarda her harfte belli bir vurgu var. Ve o kelimeyi tamamen o vurguya göre okuyorsunuz. İşte ona göre hatta o harfi a'ya dönüşüyor falan filan. Bir sürü olayları da var. E, o yüzden vurgunun çok önemli olduğu bir dil. Ve okuması da biraz zor. Ben muhtemelen Rusça zaten en çok zorlandığım şey okuması ve telaffuzudur. O yüzden hani aksan olarak çok şeyim yok. Dediğim gibi Rusça telaffuzu da gerçekten zor. O yüzden sadece vurgu çalışmaya çalışıyorum Rusça öğrenirken. Yani... Ee, mesela Rusça kitabı falan alacaksam bu vurgullar var. Hatta edit yaparken fark ettim. Kitabı hiç göstermemişim. Aşağıya link bıraktım. Oradan bakabilirsiniz. Göstereyim. Ben bir tane var. Daha sonra farklı bir alfabeyi okuyup anlamak zor değil mi? Bunu aslında videonun başında söylemiştim. Evet. Çok korktum başlarken. Ee, ama şu an hani hiç şey yapmıyor. Zaten bir süre sonra çok alışıyorsunuz ve hiç böyle düşünmeden işte bu harf D miydi bu harf G miydi falan diye düşünmeden direkt hani okumaya başlıyorsunuz Türkçe gibi geliyor yani latin alfabesi gibi ne görüyorsanız beyniniz onu otomatik çevirmeye başlıyor ama ilk zamanlar gerçekten çok yormuştu hatta biz özellikle böyle e, alfabeyi öğrenebilirim diye ilk hafta full şey yapmıştık Türkçe kelimeleri kiril alfabesiyle yazmıştık yani mesela Elif yazacaksam Kiril harfleriyle yazıyordum. Öyle öyle metinler yazıyordum kendi kendime. İşte Türkçe bir metni, kiril alfabesiyle, hani Rusçaya çevirmeden sadece alfabeyi öğrenmek için. E, o şekilde öyle öyle bayağı yardımcı oldu. Eğer e, alfabeyle sorununuz varsa bunu da öneririm bu arada. Zor bir alfabede değil bence. Sadece bazı harflerin, mesela onlarda H harfi ne bizde H, yani H olarak yazılan. Onlarda N demek ama bizde H olunca falan öyle şeyler karışabiliyor sadece. Onun dışında çok zor bir alfabede değil. Rahat öğrenirsiniz bence. Zaten alfabe en kolay öğrenileni. Çünkü Rusçanın asıl problemi padejlerde ve grammarda başlıyor. Hatta sayılarda pardon. Rusçanın en zor şeyi bence sayılar. Ee, neden Rusça seçtim? Ben 11. ve 12. sınıfta dil sınıfındaydım. O yüzden de dil sınavına girdim zaten. Ee, daha sonra İngilizce ile alakalı bir şey okumaya devam etmek istemedim. Çünkü zaten İngilizce biliyorum ve... İngilizce çevirmeni ya da İngilizce öğretmeni olmak istemiyorum. O yüzden başka bir dili öğrenmem benim için daha yararlı olur diye düşündüm. Türkiye'de yaşayan birine özellikle en yararlı olabilecek dilleri Rusça ve Çince olduğunu düşündüm. Ve Çince çok hitap etmedi açıkçası bana. O yüzden Rusçaya yöneldim. Kahvem de bitti. Rusça öğrenmeyi nereden ve nasıl başlayabilirim? Güzel soru. Çünkü ben Rusçayı dediğim gibi okulda öğrendim ve hani bana kimse şöyle başla demedi. Belli bir kursumuz, hazırlığımız vardı. Ama hazırlıkta yaptıklarımızdan örnek verebilirim. Dediğim gibi öncelikle alfabeyi öğrenmek için her Türkçe şeyi kiril alfabesiyle yazabilirsin. Daha sonra duyabilmek için bazı Rus YouTuber'ları izleyebilirsin. Benim çok sevdiğim bir YouTuber var. Genelde başka dildeki insanlar Rusça röportaj yapıyor. Yani mesela bir İtalyanla Rusça röportaj yapıyor, öyle videolar var. Buraya da kanalını bırakırım, takip etmek, abone olmak isterseniz. O da mesela benim Rusça'yı geliştirmeme çok yardımcı olmuştu. Ve kendisi yavaşça konuştuğu için anlayabiliyorsunuz, o yüzden sıkmıyor da videoları bence. Onun dışında internetten kaynak bulabilirsin diyeceğim ama ben çok bulamıyorum açıkçası. Hani kaynak yardımcı olmak isterdim ama benim elimdekileri biraz ileri seviye yani başlangıç için çok kaynağım yok. Ama böyle A2, B1 falansanız, Instagram'dan DM atarsanız bizim okulda kullandığımız kaynakları paylaşabilirim. Buraya da Instagram adımı bir daha bıraktım. Takip etmeyi unutmayın. Öğrendiğin, bildiğin diller neler? En zoru hangisi? Akıcı İngilizce konuşabiliyorum. Orta seviye Rusça. Şu anda da Almanca öğreniyorum. En zoru kesinlikle Rusça. Grammar olarak çok zor. Hadejleri çok zor. Sayısı çok zor. Cümleyi kurarken her şeyi çekimlemeniz ve... Hepsini tek tek o sırada düşünüyor olmanız hani hepsi çok zor yani o yüzden zor bir dil ama öğrenirsiniz çok şey yapmayın şimdi herkes benim bu videoyu izledikten sonra herkes Rusçayı bırakacak yeni takip ediyorum daha önce söylediysen kusura bakma ama Rusçayı nereden öğrendin devamı da varmış ben de biraz denemiştim ama çok zor geldi öneleceğin YouTuber kaynak var mı Rusçayı okuldan öğrendim Rus dil ve edebiyatı okuyorum ya internetten öğrenecek bir dil değil bence ben bölümü ilk kazandığımda biraz internetten bakmak istedim. Hani hiçbir şey bilmeden gitmeyeyim diye. Ama gerçekten böyle oturup bir videoyu bile... Yani sadece alfabe videosunu bile izleyememiştim mesela. İnternetten biraz zorlayabilir ama güzel hocalar bulursanız neden olmasın. Youtuber yani şu an düşünüyorum açıkçası Rus. Youtuber dediğim gibi sadece Aleksandra'yı izliyorum. Yani onun için Rusça öğreten bir youtuber. Aa, Aa. bir tane var. Şu an yine kanalını buraya bırakırım. Onu da çok seviyorum mesela. O e, Rusçayı gramer olarak öğretmiyor ama kelime olarak daha çok işte. Nerede ne kullanmanız gerek. Ya yani gramer videoları da var ama genel olarak işte şu durumda ne demeniz gerek. Bu durumda ne derseniz daha uygun olur gibi e, kelimeleri şey yapıyor. Onu da çok seviyorum. Onu da buraya bırakırım. Ben Rusça değil Almanca öğreniyorum. Onun hakkında bilgi verir misin? Ee, ben de Almanca öğreniyorum. O yüzden çok bilgim yok maalesef. Mention kitabını kullanıyorum. Aşağıdaki linklere bırakırım almak isterseniz. Bence gayet güzel bir kitap. Ee, ben Almancayı A2 sertifika almak için öğreniyorum şu an. O yüzden genelde terk sınavına yönelik bakıyorum Almanca konularına. Ve e, bu Mention kitabı da sınava en yakın, hani sınava yönelik çalışabileceğiniz en iyi kitaplardan biriymiş. Sınava girenlerden biri önerdiği için almıştım. Şu anlık hala birinci kitaptayım. Çalışma isteğim de yok bu aralar ama... Umarım yapacağım. <gülüyor> Dediğim gibi sadece Mention'u önerebilirim. Bir de bol bol kelime çalış diyebilirim. Quizlet'ten benim yaptığım gibi A1 kelime listesi, A2 kelime listesi diye bakıp onlara çalışabilirsin Almanca. Çünkü Almanca grammar'ı ben de hala bilmiyorum. Ve son sorumuz. Grammar yapamıyorum. Konuşurken yanlış söylüyorum. Sürekli ne yapmalıyım sence? Ya bu sorulacak son insan benim muhtemelen. Çünkü ben videonun başında da söylediğim gibi dil de, grammar'a hiç önem vermeyen insanlardanım. Tabii ki konuşurken dikkat etmek önemli. Bizden hani İngilizceyi hep çok kitap gibi öğreniyoruz bence, okulda da öyle. Ben o yüzden kitaptan değil de böyle Amerikalıların ağzından dinleyerek öğrendiğim için kullandığım kelimeleri seçmeye dikkat ediyorum. Ama gramerıma o kadar dikkat etmiyorum. O yüzden bol bol kelime öğrenin. İlla yan yana gelip mantıklı bir cümle oluşturuyorlar zaten. Dil öğrenmek için müzik dinleyebilirsin, film izleyebilirsin, dizi izleyebilirsin. Bunlar çok klasik önerilerdir. Ama bunlarla gramer öğrenemezsin. Çünkü genelde bunlarda çok devriktir gramer, çok yanlıştır kullanım. O yüzden gramer öğrenmek için şunu yap yani diyemeyeceğim maalesef. Hocam kısmı bu kadar da. Ee, kısacası videoyu bir özetlemek istiyorum. Ben dil öğrenirken kesinlikle Quizlet kullanıyorum. E, Gramara o kadar dikkat etmiyorum ve bol bol kelime öğrenmeye çalışıyorum. E, Rusça için konuşacak olursam da çünkü Rusça ile ilgili bir video çekmem isteniyordu. E, bununla da birleştirmiş olayım o videoyu. Önce alfabeyi çok iyi öğrenmek, karıştırmamak için dediğim gibi Türkçe gördüğünüz her şeyi Rusça yani kiril alfabesiyle yazmaya çalışın. Daha sonra ilk önce padejlerden başlayın bence. Çünkü bize hazırlıkta ilk önce padejleri anlatmışlardı. Ve bir de Rusça kesinlikle şunu da önereceğim. E, padej kelimelerine bakın. Mesela Kuizlete raditeli padej fiilleri yazın. Ve hani o padejde, genelde o padejde, sadece tabii ki bir fiil sadece o padejde kullanılmıyor. Mesela dumat fiili genelde predlojnide kullanılıyor. Çünkü hani biri hakkında düşündüğünüzü söylüyorsunuz genelde. O yüzden mesela predlojnide padej fiilleri arasında dumat öğreniyorsunuz. Bu şurada yardımcı oluyor bence. Cümle kurarken fiili koyduktan sonra nasıl çekimleyeceğinizi unuttuğunuzda... E, bu padej işte mesela bu fiil genellikle raditalli padejde görüyordum. O zaman raditalli çekeyim muhtemelen öyledir gibi bir çıkarımda bulunabiliyorsunuz en azından. Hani hiç fikriniz yoksa. O yüzden padej fiil olarak çalışmanızı öneririm. Daha sonra bol bol kelime ezberleyin. Rusça kelimeler bence karışık. Ve ne kadar çok kelime bilirseniz o kadar iyi. Her dilde bu böyle bence ama Rusça da dediğim gibi quizletle ya da nasıl öğreniyorsanız bol bol kelime öğrenin. E, Grammar'a padejden başlayın. Bir de şimdi bir kitap göstereceğim. Biraz önce göstereyim dedim ama gidip içeri almayı unuttum. Bu tarz kitapların da linkini aşağı bırakırım. Hem vurgu öğrenmek için hem de kelime öğrenmek için kullanabilirsiniz. Başlangıç seviyesi okuma kitapları alabilirsiniz. Ya da seviyeniz neyse okuma kitapları da çok işe yarıyor bence. Igor Creed dinleyebilirsiniz. Onun şarkılarının çevirilerine bakabilirsiniz. Ya da ileri seviyesini siz çevirmeye çalışabilirsiniz. Şarkılarını ezberlemeye çalışabilirsiniz. Ben mesela birkaç şarkısını ezbere biliyorum sadece kelime kelime o kadar çok baktım ki o şarkıya mesela işte Türkçesi neydi bu kelime nasıl yazılıyor nasıl okunuyor diye diye baka baka lirikslerine çok rahat ezberledim mesela şarkıyı e, o şekilde sevdiğiniz bir Rusça şarkıcı sadece Igor Krid olmak zorunda ama öneririm hani Igor Krid dinlemenizi eğer bilmiyorsanız Kuhniye izleyebilirsiniz onun dışında Kuhnia da çok çok eğlenceli bir dizi değil ama yani biraz sizin anlayamayacağınız ya da bizim anlayamayacağımız daha doğrusu esprilere gülüyorlar falan. O yüzden hani biraz bu ne alaka olabiliyorsunuz izlerken ama genel olarak eğlenceli bir dizi. Onu da öneririm. Türkçe alt yazılısı vardı sanırım ya. Bulursam onun da linkini aşağı bırakırım. Kitapların da linkini aşağı bırakırım. E, i̇leri seviyeseniz ve Remmer için kaynak istiyorsanız bana Instagram'dan yazarsanız okulda kullandığımız kaynakları gönderebilirim. Sonra Rusça konuşmak istiyorsanız, Rusça pratik yapmak istiyorsanız Tandemi ve speak'i öneririm Rusça arkadaşı edinebilmek için. Yabancı dilde bir arkadaş edinip onunla o dili konuşmak kesinlikle çok işinize yarar. Bence en hızlı öğrenme şekli olabilir. Bir de sizi düzeltiyor olması ya da işte bunu böyle de ya da e, o size ses atarsa mesela doğrusunu duyuya daha iyi olur. Yani Rusça öğrenme hakkında bu kadar. Ben bunları yaparak öğrendim. Size de bunları önerebilirim. Eğer bir kursa gitmiyorsanız da dediğim gibi müzik, kitap, dizi. Ya bence en kolay dil bu üçünden öğreniliyor. Müzik, kitap ve dizi. Yani benim Rusça hakkında söyleyeceklerim bu kadar aslında. Genel olarak dil öğrenme hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Başka sorunuz varsa ya da bahsetmeyi unuttum başka bir nokta varsa bana Instagram'dan ya da aşağıdaki yorumlardan ulaşabilirsiniz. Bugünlük video bu kadar da umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Umarım işe yarar bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.